Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Kanalı takip edenler bilir malum süreçlerden dolayı 2 aydır aylık yorumları e, ihmal etmiştik, paylaşamamıştık. Mayıs ayı da oldukça kritik bir ay olduğu için bu aydan itibaren e, programım çok sıkışık olmasına rağmen aylık yorumları da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten... E, Değişik döngülerden geçiyoruz arkadaşlar. Nisan ayıyla beraber zaten bu süreci deneyimledik. Tutulmalar sürecini. Mayıs ayında da yine bir tutulmamız var. Aynı zamanda Jüpiter burç değiştirecek. Enerjiler gerçekten çok yoğun. 2023 senesinde özellikle Ocak ayı yani retrolar ayı bittikten sonra. Ee, Şubat ayı ile beraber ne yazık ki 2023'ün sert yüzüyle karşı karşıya kaldık ee, ve gerçekten bizleri değiştirmeye dönüştürmeye yönelik bir yıl deneyimliyoruz. Bakalım nasıl ilerleyecek siz sevgili oğlak burçları içinde. Tabi siz Mart ayında Plüton'u burcunuzdan uğurladınız. Bu nispeten daha çok güçlendiğiniz mevcut koşullara hazırlıklı olduğunuz diğer burçlara nazaran aslında idmanlı olduğunuz bir süreci de işaret etmekte. Şimdi ise tabi ki gündem maddelerimiz değişiyor. Mayıs ayı gündemine geçmeden önce Nisan ayındaki gündemleri biraz özet geçmek isterim. Ee, biliyorsunuz 20 Nisan tarihinde koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. Tabi 29 derecede yaşandığı için e, burada özellikle e, boğa etkisini yine bizler hissettik veya haritalarınızda ev sistemlerinde yine boğa burcunun bulunmuş olduğu evler etki almış olabilir. E, o koç enerjisini doğrudan hissedememiş olabiliriz. Ama yavaş yavaş artık ay düğümlerinin koç terazi hattına doğru ilerleyişinin sinyallerini vermeye başladı bizlere. Tabii burada ben yine burçlara ilişkin yorum paylaşacağım. Sizler hangi evinizde olduysa ona göre dinleyebilirsiniz. Koç burcu sizin haritanızın dördüncü evini yönettiği için özellikle önümüzdeki süreçte taşınma, yer değişimi, aileyle alakalı önemli gündemler, kariyerle alakalı değişimler, tayin, atama gibi durumlar... Ebeveynler, aile büyükleriyle alakalı gündemler hayatınızda çok fazlasıyla yer edecek. Belki birçok oğlak burcu bu süreçte evlenecek, taşınacak, yer değiştirecek, ailelerine yeni üyeler katılacak. Bu tarz gündemler deneyimlenebilir. Akabinde Merkür Retro hareketine başladı Boğa Burcu'nda ve tabi Mayıs ayına da Merkür Retrosu etkisiyle giriyoruz ve Mayıs'ın ortasına kadar da Merkür Retro pozisyonda olacak. Merkür'de Boğa Burcunda retro hareketine başladı. Özellikle 5. ev konuları aşk hayatınız. Belki geçmiş aşklar, eski aşklar tekrar kapınızı çalmaya başlamış olabilir bu süreçte. Çocuklarla alakalı halledilmesi gereken meseleler kafa yorduğunuz projeleriniz kendi ürettiğiniz ürünlerle alakalı temalarda eksikler, gedikler varsa bunları toparlamak adına şans zamanıdır. Ama yeni bir ilişki için, yeni bir proje için veya çocuklarla alakalı radikal kararlar için çok doygun süreçler olmayacaktır. Zaten artık Merkür Retros'unu hepiniz biliyorsunuz. Çok fazla detaylandırma gereği duymuyorum. Şimdi Mayıs ayına bu enerjilerle beraber merhaba diyeceğiz. Tabi Mayıs ayının yorumlarına geçmeden önce kanala henüz abone değilseniz abone olarak, yorumlarınızı paylaşarak, videoyu beğene tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu da kullanabilirler ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mayıs ayı gündemine geldiğimizde hemen 1 Mayıs tarihinde Plüton'un retro hareketine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Mart ayı sonunda Plüton kova burcuna geçmişti ve bir döngünün artık sonuna geldiğimizi ve yeni bir döngünün başladığını sürecin başladığını aslında tabii ki Plüton'un burç değiştirmesi, jenerasyon etkileşimi olduğu için oldukça kıymetli ama geçtiğimiz 16 yıl boyunca Plüton sizin burcunuzdaydı yani birinci evinizdeydi. Tabii ki bu süreçte ee, o kadar çok değiştiniz, o kadar çok dönüştünüz ki kirlerinizden yeniden doğdunuz bir anka kuşu gibi ee, imajınız değişti, hayata bakış açınız değişti hemen hemen bütün alanlarda e, zorlu süreçlerden geçtiniz ve çok güçlendiniz e, zaten oğlak burcu Satürn'ün yönetmiş olduğu bir burç ve oldukça dirayetli çalışkan azimli de bir burç ama e, plütonik etkilerle beraber e, artık güç bende diyebileceğiniz deneyimleri arkanızda bıraktınız ve Plüton ikinci elinizize doğru harekete geçti Ancak Plüton henüz bir derece bile ilerleyememişken e, 1 Mayıs'ta retro hareketine başlıyor ve tekrar 29 derece Oğlak Burcu'na doğru bir yolculuk olacak önümüzdeki aylarda. Bu da bizi özellikle 2022'nin son aylarına götürecek. Yani bu dönemlerde kapatılması gereken defterler, halledilmesi gereken meselelere dair. Eğer atıl kaldığımız süreçler varsa bunlarla alakalı artık gerekenin yapılması gerekiyor açıkçası. Ve akabinde zaten esas geçişin 2024'te etkin bir şekilde hayatımızda olacağını da söyleyebilirim. Yani Plüton'un Kova Burcu etkilerini, enerjilerini 2024'te daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Çünkü 2023'te 29 derece oğlak 0-1 derece Kova şeklinde ilerleyişini sürdüreceği için tam anlamıyla da Kova Burcuna geçmiş gibi değerlendiremiyoruz. Yavaş hareket eden gezegenlerden olduğundan. Dolayısıyla Mayıs ayına bu etkiyle başlıyoruz arkadaşlar. 4 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs'ün Neptün'le ve Jüpiter'le etkileşimlerini gözlemliyoruz. Venüs 26 derece İkizler burcunda. Neptün 26 derece balık ve Jüpiter 26 derece koç burcunda. Tabii Venüs'ün ikizler burcundaki etkileşimi özellikle sizin 6. ev alanlarınızda yani iş hayatınız, sağlığınız, fiziğiniz, imajınız, günlük hayatın içerisindeki faaliyetlerinize dair şanslı bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Yani günlük hayatta akışı daha kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Kendinize bakıyorsunuz. Size iyi gelecek şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hayatın akışında size yardımcı olabilecek insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve bu noktada özellikle koç burcu alanında yani dördüncü evden de destek alıyorsunuz yani aileniz size destek oluyor olabilir veya ev içerisinde huzurunu mutlu olabilirsiniz ee, Ama balık burcu hattından üçüncü evden de bir kare görünüm alıyorsunuz yani zihniniz karışıyor ee, Belki hani hayat akışınız iyi gidiyor olsa bile kafanızı karıştıran sizi yoran sizi biraz e Kararsız bırakan temalar olabilir. Yani belki yeni bir işe gireceksiniz. Belki taşınacaksınız. Yeni bir düzene geçeceksiniz. Ne yapsam, ne ist istesem, ne istiyorum, ne istediğimi biliyor muyum? Veya etrafınızda çok fazla kafanızı karıştıran insanlar vardır. İşte bunu böyle yap, şunu şu şekilde yap gibi. Bunlara çok fazla takılmamaya çalışın. Ee, eğer mümkünse kararınızı erteleyin. Çünkü bu neptün yani etkiyle beraber doğru kararlarda alamayabilirsiniz. Biraz bizim kafamızı karıştırır durumları olduğundan daha pozitif veya daha negatif görmemize sebep olur. O yüzden bırakın akışta ilerlesin süreçler. Zaten venüs 6. evde sizi destekliyor olacak. 5 Mayıs tarihinde bu ayın en önemli ilk gündemi akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması akrep burcunun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Şimdi bu tutulmaya baktığımız zaman sizin haritanızda 11. evde etkili olduğunu görüyoruz. 11. ev ve 5. ev hattı tetikleniyor olacak. Tabi 14 derecede meydana geldiği için bu dereceler bizi biraz tedirgin ediyor. Biraz zorlayıcı, hırpalayıcı dereceler açıkçası. Ee, en son Kasım 2022'de bu hatta Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşamıştık. Akabinde Şubat ayında Aslan Burcu'nda yine bu dereceleri tetikleyen bir dolma yaşamıştık. E, ve tabi ikisi de bizi e, biraz zorladı, yordu, yıprattı e, biraz değil, bayağı hatta. E, ve şimdi de yine aynı dereceler tetiklendiği için açıkçası endişe edici e, durumlar ortaya çıkabilir bu tutulmayla beraber ama Tabii ev sistemleri farklı, bulunduğu konumlar farklı. Siz nispeten daha çok destek alıyorsunuz bu banttan. Ve 11. ev ile alakalı özellikle bir aşk ilişkisinin bitmesi, çocuklarla alakalı bir konunun bitmesi, tamamlanması, gelecekle alakalı artık bir karar noktasına gelinmesi, belki Kasım 2022'den itibaren başlayan süreçlerin sonuca ermesine dair gündemler aktif olacaktır. Zaten tutulmaya dair ayrıca bir video paylaşacağım arkadaşlar. 7 Mayıs tarihinde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber e, tabi e, gündem maddelerimiz değişmeye başlayacak. İkili ilişkiler alanında daha ılımlı bir e, süreçten geçiyor olacaksınız. Bu e, dönemle beraber ilişkiler adına partneriniz, ortağınız, muhatabınızın daha pozitif yaklaşımları da e, aktif olacaktır diyebiliriz. 13 Mayıs tarihinde Venüs Satürn üçgeni var. Venüs 9 derece yengeç burcundayken Satürn 6 derece Pardon, Venüs de 6 derece yengeç burcundayken, Satürn de 6 derece balık burcunda arkadaşlar. 9 nereden çıktı bilemem birden ters görmeye başladım. Şimdi, Venüs 7. evinizde, Satürn 3. evinizde özellikle evlilik, ortaklık, imza atmak, taahhütte bulunmak, tabii ki Merkür Retro arkadaşlar, bunu da göz önünde bulundurun ama sağlam bir ilişkiye başlamak, sağlam bir ortaklığa merhaba demek adına... Aslında oldukça destekleniyorsunuz siz sevgili oğlak burçları. E, bu dönemde size bu tarz teklifler de gelebilir. Yani sizinle uzun vadeli bir yola girmek istediğini belirten insanlar da olabilir. E, bunlarla ilgili temalarda ön plana çıkacaktır. 15 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür 5 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor. E, Merkür'ün e, düz seyre geçmesiyle beraber 5. ev konularında Özellikle çocuklar, yaratıcı projeler, aşk hayatınız, belki bu süreçte eski aşklar karşınıza çıktı, bunlarla ilgili gündemlerle uğraştınız. Şimdi artık bu alanlarda daha net, daha keskin, daha aklı selim hareket edebilme potansiyeline sahip olacaksınız. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci önemli gündemi Jüpiter Transit olacak Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayından bu tarafa Koç burcunda sizin dördüncü evinizdeydi Şimdi ise 16 Mayıs tarihinde Jüpiter artık boğa burcuna geçiyor ve bir yıllık döngüyü başlatacak beşinci evinizde tabi Jüpiter'in iyi şanslar evinize geçmesi size iyi gelecektir özellikle yatırımlar riskli yatırımlar Borsa, bitcoin, kripto artık burada tabii ki e, haritanıza göre değişimler olacaktır arkadaşlar. Yani ben diyorum diyemem gidip paranızı çarçur etmeyin. Veya aşk hayatınız çok hareketli olacaktır. Çocuk bekleyenleriniz varsa ikiz gebelik dahi olabilir. Tabii haritalar destekliyorsa e, bir hoşluk hali gelecektir yani hayatınıza onu söyleyebiliriz. Bir yıllık döngüden bahsediyoruz bu süreçte. Ee, ancak 18 Mayıs'ta Jüpiter'in hemen bir e, kare görünümü olacak Pluto ile. Buradaki görünüm... Tabii sıfır derece boğa ve sıfır derece kova burcunda yani sizin haritanızda ikinci ve beşinci evde özellikle yatırımlar konusunda veya riskli e, maceralar konusunda temkinli olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çok fazla e, karşınıza çıkan her şeye bodoslama gitmemeniz gerekiyor. Zaten oğlaklar e, bu vizyonda değiller ama tabi plüto yoğurladıktan sonra bir rahatlık enerjisiyle beraber e, çılgınlık yapmak isteyebilirler. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 19 Mayıs tarihinde Boğa burcunda bir yeni ay var. Ee, nispeten bizi rahatlatacak bir yeni ay olacak. Sizi de destekliyor. 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Yine 5. evinizde gördüğünüz gibi hayatınıza yeni bir heyecan giriyor sevgili Oğlak burçları. Bu derecelere yakın bir sabit yıldız var. Argol sabit yıldızı ve en son 2021 Kasım ayında bu derecelere yakın noktalarda bir tutulma yaşanmıştı. Tabii ki onun açıları biraz sertti. Ee, bu daha rahat bir e, gökyüzü etkileşimi ve üstelik tutulma değil elbette. Ama e, o gündemlere benzer gündemler yaşayabilirsiniz. Bunun için örneklendiriyorum. Bu etkilerle beraber özellikle belki e, 2021 Kasım'da hayatınıza dahil olan süreçlerin tamamlanması, adının konması, Bununla alakalı net bir karar verilmesi gibi temalar da ön plana çıkabilir. Veya birçoğunuzun hayatına yeni bir aşk da girebilir. Açıkçası sevgili oğlak burçları bakalım neler olacak. 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Ve 21 Mayıs'ta hemen Plütonla karşıtlık yapacak. 0 derece aslan 0 derece kova burcunda. Bu biraz zorlayıcı bir etki. Yani iki manipülatif gezegenin sert atraksiyonda olması bizi biraz zorlayacak, kolektif olarak da zorlayacak açıkçası. Ama sizi daha çok mali konularda, krizlerde, parasal gündemlerle alakalı zorlayacaktır. E, bu dönemde, e, mali olarak çok fazla açılmamaya çalışın. Yine tabii kitlesel olaylar tetiklenebileceği için çok fazla kalabalıklarda bulunmamaya çalışın diyebiliriz e, sevgili oğlak burçları. Ancak akabinde güneş ikizler burcuna geçiyor ve 21 Mayıs'ta güneş plüto üçgeni var. Dolayısıyla güneşin e, plütonla destekli e, etkileşimi... Bizi biraz yükseltecek, bize biraz iyi gelecek. Özellikle iş hayatınız, sağlığınızla alakalı sorunlar varsa bunların çözüme kavuşması adına güzel alternatifler bulacaksınız. Belki daha çok kazanacağınız bir iş arayışı içerisindesiniz. Bununla alakalı da güzel şanslar elde edebilirsiniz. Ne istediğinizi bileceksiniz. Ne istediğinizi bildikten sonra da bir şekilde kapılar önünüze daha rahat bir şekilde açılacaktır. Evet, Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde 23 Mayıs itibariyle enerjiler biraz sert. Öncelikle 23 Mayıs'ta Mars-Jüpiter karesi var. Akabinde 26 Mayıs'ta Mars'ın ay düğümleriyle karesi var. Sonrasında 28 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi var. Ve tabi aslan boğa hattının daha çok gerildiği bir süreçten bahsediyoruz ve bu da sizin haritanızda 5. ev ve aynı zamanda 8. ev. Özellikle tutkulu bir aşk macerasına girdiyseniz bu durum sizi ciddi anlamda zorlayabilir. Yatırımlar, risk almak, büyük borçlara girmek, o ortaklı paylaşımlar, çocuklar için yapılması gereken ödemeler veya lüks e, harcamalarla alakalı gündemleriniz varsa bunlarla ilgili sizi biraz zorlayabilir durumlar var açıkçası. Dikkatli ve temkinli olmak yerinde olacaktır. Sevgili oğlak burçları. Yani Mayıs ayının son haftası biraz gergin ama bizi bir şekilde de değişime zorlayan enerjiler bu açıdan hareket enerjimizi aktive edecektir. Evet, Mayıs ayı gündemi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoleje hesabı veya opikusastoleje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir ay olsun dilerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler.